Meraba, meraba, meraba. Benim video geliyor. Attention. Yemse mi arkadaş? Yemse, yemse, hazır mı sen? Arası yoruşa. Enes Batru ayas, ayas ne demek? Al kararla bu arada. Tan tuş cemiz o karar idey ki yani. I barely Su ikavka değil ya. Problem istemiyoruz. Bir daha kov bir daha bir Ayaz'ın ayaz. anlamı bakarız Ayaz Ayaz Ayaz Jut Jut Ayaz Frosty, Frosty. okay <gülüyor> ah like whoa uh, kar yeah yeah yeah sook okay lütfen abone ol abone ol Must du du du du Jit bir daha çünkü çok sokak sokak, çokak sokak sokak, sokak. sokak çekmeyasay var uh -huh. ve um, başka yani Farklı parcle de calli tamam marı bitmeyecek haberin olsun şu problem istemiyor okey evet uzun um <gülüyor> <videodan değil. gülüyor> ve, enes video ve elen batsonun video çıktı ve hemen yani düz abone ol videoyu paylaş arkadaşlarınla lütfen um, enes baturu paylaş evet enes baturu enes batura batura batura enes batura paylaş yani batuhan dayı haberin olsun Hadi bir diğer geçelim. Lütfen Allah'ım alsak kızma yani haberin olsun. Problem is telling. Yani. Allah'ım. Yesko. Okay. Oha. Ses. Bon. Oha. Dön geri medem. Oh. Oh, alene. çok kötü bir durum çok kötü bir durum subscribe şey aç yaz yaz var mı hayır yok tutcu var mı tutcu var like auto generated I think. <gülüyor> Sen sayfaları böyle rüzgar yırtıp yakıp ağacıkları elimde kalanlar ah keşke ah oh, keşke, anla, ke keşke anlasaydık yani ama lütfen arkadaşlar yani yorumda evet. belki anlat anlatabilirsiniz yani ne wow. demek falan Soluk girer beni biz belki kadın Bu bu what is about demen Ah ske kalanları kadın ayaz vurur yine donar umutlar o küçük, küçük um, ko, ko saving evet, evet, evet, evet. korumak kuruyor oh. ha yanları kalanları nice oh Wo wo gibi ya. Wait, they killed him. It snapped his neck. It snapped his neck. canım Wait, yani bu kızı görüyorum ama ve Isla Isla'yı asılıyorum. Wo. Ayla. O Ayla Evet aklıma um, geldi de film evet. <gülüyor> a evet, ya evet like gibi wait i let like uzak Evet, ya gerçekten çok tersli <gülüyor> Ama böylece, Asker'in um, kıyafet Enes Batur'a çok yakışıyor. <gülüyor> <Çık. gülüyor> <gülüyor> O, oh, Sakat! O. Oh, Ama yani zaten asker yani kesinlikle bunlar normal bir şey. O. Oh, The I, Wait, I it. It's Oh, Ayaz. Okay. Ha, Ayaz adı. Evet. O, şey değil yani. Ha, anladım. Ama onun eşi var. Yara sızlayan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> birisi. musun? <gülüyor> Basta, oh. <gülüyor> ne? Kon. Sniper oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. vallahi çok kuzucu ya Guys, bu video ne akinda? Neden yani, Allah tabi. Okay. Ya bizi bizi bizi bizi, bizi ya Allah Allah. Ayaz. Arzu. Ayaz ve Arzu. Onlar kim? Ayaz. Belki okay. okay, belki onun aile. Onun babası ve anne. Oohohoho, da işte, tamam tamam tamam tamam Oooo oh, oh. Aa, yani arkadaşlar tüm um, şarkıyı anlamadık çünkü Türkçemiz o kadar iyi değil ki, yani haberiniz olsun yani Problem istemiyorum Lütfen Yani <gülüyor> Aa, ok, şaka um, lütfen arkadaşlar um, Çepkiyi beğendiyseniz, evet. abone ol, videoyu paylaş. Biz Instagram'da takip edebilirsiniz. Evet. Ve bir dahaki sefere görüşene kadar... Parış!